Selam akrep arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz sevgili akrepler inşallah iyisinizdir efendim sizler için Ekim ayında benim sevgili akrep arkadaşlarım neler bekleyecek Güllü fincanımla önce kahve falınıza ardından da birkaç tane tarot açacağım sevgili akrep arkadaşlarım şöyle daha fazla uzatmadan böyle bir yöntem buldum çok kolay hemen veriyorum sıvısını sevgili akrep arkadaşlarım yüklemelerde biraz sıkıntı yaşadığım için hani aa, süper tertemiz aman Allah'ım sevgili akrem arkadaşlarım da birçok sıkıntıya atmışlar nazarı atmışlar efendim bu ay harika bütün burçlarımız akrebe gelene kadar tabii ki daha diğerlerini çekmedim baya iyi çıktı pek kimse de nazar falan görülmüyor baya bir sirkini battık galiba üstümüzden Hı? ne dersiniz hadi bakalım süper ama şöyle bir şey var o ramazan gibidir canlar nazar Gider gider. Tekrarında yine gelir. Yapacak bir şey yok. Ne yapıyoruz? Güzel güzel okuyacağız. Ama sıkıntılar atılmış. Birçok sıkıntı atılmış. Canlar. Hmm, direkt olarak gözüme burada benim bir şey irişti. Canlarım benim ya. Adında E harfi olan kişiler. Bakın sevgili. Adında E harfi olan akrep arkadaşlarım. Baya E harfiniz büyük çıkmış. Size af geliyor. Adınızda e harfi olan sevgili akrab arkadaşlarım, size af gelecek. Yanlış anlamayın, affınıza sığınıyorum. Olur ya, herkesin bir hatası vardır. Ben de hata, benim de hatalarım var. Yok değil, ben sütten çıktım, ak kaşığım demiyorum. Hepimizin hataları var. Artık ne tür hatalar işledikse, canlar, yanlış anlamayın. Bir hapiste olan, herhangi bir mahkum da olabilir. Eşiyle kavgalı, adında E harfi olan bir akrep arkadaşım da olabilir veya patronunuz size kızgındır ne olur yanlış anlamayın canlar kavgalısınızdır bir kırgınlık yaşanmıştır bir hatanız olmuştur mutlaka değil mi adında e harfi olan arkadaşım ne kadar güzel size af gelecek af af geliyor size harika süper hadi bakalım size affedecekler ne sıkıntınız varsa karşınızdaki kişilerle 3 kişi bu daha doğrusu 3 kişi tarafından 3-3 3 kişi tarafından affedileceksiniz size af geliyor adında e harfi olan arkadaşlarım hadi bakalım güzel yere doğru gideceksiniz adında e ve y harfi olanlar hemen altında y harfi de var çok güzel harika barışalım affedelim sıkıntılar neyse bizi de affetsinler bizim de yanlışlarımız oluyor olmuyor diye şöyle bir çevirelim güzel çok sıkıntıları geride bırakmışsınız canlar Sadece dediğim gibi şu kısımda bir şeyler var oralara bakıyoruz sevgili akrab arkadaşlarım Ekim ayı içerisinde çok güzel hmm, yolculuklarınız çıkmış kısa kısa çıkmış ama çok çok kısa çıkmış belki de bir semtten diğer semte olarak çıkmış bu hani yurt dışı pek çıkmamış görülmüyor en azından burada görülmüyor İş hayatınıza gelince aman Allah'ım muazzam çıkmış iş hayatınız sevgili akrab arkadaşlarım bay bayan hepinize söylüyorum Baya nasıl diyeyim böyle istekle atılmışsınız işlerinizi sabırla beklemişsiniz mücadelenizi vermişsiniz hakikaten artık bir yerlere gelmişsiniz sizler sevgili çalışan akrab arkadaşlarım ve bir de bir şey çıkmış burada çok Ekim ayı içerisinde çalışan arkadaşlarım kendi işini yapan arkadaşlarım veya başkasının işinde çalışıyorsunuz hiç fark etmiyor çok ortak noktada Anlaşmalar çıkmış hep karşılıklı kafa kafaya verilmiş el sıkışmalar artık yeni projelere mi atılıyorsunuz yoksa bir işten başka bir işe mi geçiyorsunuz çok ortak anlaşmalarınız çıkmış güzel çıkmış ama en azından şu an için temiz görülüyor aşk hayatınızda süper sıkıntılar var yok değil sıkıntıları kabul etmişsiniz sıkıntı sorun neyse ilişkinizde ama evliler ama sevgililer hiç fark etmiyor canlar Sıkıntılar kabul edilmiş. Olduğu gibi kabul etmişsiniz. Baktınız ki içinden çıkılmıyor. İçinden çıkılmadığı için biz birbirimizi kabul edelim. Başka çare kalmadı. Dercesine ilişkileri düzeltmiş olan birçok akrep arkadaşımı görüyorum. Bu da çok güzel, harika. Çok sevindim. Yalnız evlilerde biraz sıkıntı çıkmış burada. Evliler kötü alışkanlıklarını bitirmek istemişler. Bazıları bitirememiş. Farklı yol denemek istemişler. Pek o da bir işe yaramamış sorumlulukları artmış ya maddi sıkıntınız var ya manevi olarak eşinizle anlaşamıyorsunuz sevgili akrepler bazılarınız tabi hepinize söylemiyorum evli olan çiftlere artık sorumluluklar artınca bir yerde artık taraflardan bir tanesi özellikle kollarını kaldırmış e yeter artık pes doğrusu demiş yani pes etmiş artık pes etmiş sizin partneriniz her kimse evli olan akrep burcunun bazıları hepiniz değil artık pes etmişler yani oldukları yerde ellerini açmış bekliyorlar sorumluluğu artmış evlilerin e, okullarda açıldı malum çoluk çocuk derken baya bir önünü göremeyenler var yapacak bir şey yok canlar onlar bizim sorumluluğumuz ben size burada şu uyarıyı vereceğim sevgili akrep arkadaşlarım Ekim ayı içerisinde aman aman Bakın siz etki altında kalacaksınız. Bütçe olarak söylüyorum bunu sizlere. Maddi bütçe aylık gelir. Cüzlanımız adına söylüyorum. Sakın ne bileyim bir kuyumcu vitrini olabilir. Bir mağaza vitrini olabilir. Bir ayakkabı, bir giyim veya bir koltuk takımı örnek veriyorum. Bir ev eşyası, herhangi bir şey. Bir şeylerin etkisi altında kalacaksınız. Ekim ayı için de. O etki altında kaldığınız şeyleri almak isteyeceksiniz. Aldığınız takdirde cüzdanınızda sizi fakirlik bekliyor benden size söylemesi. Sakın alışverişin ölçüsünü kaçırmayın. Çünkü etki altında kalacaksınız. Gördüğünüzü, hoşlandığınızı almak isteyeceksiniz. Bu da bütçenizi oldukça sarsacak. Size bu uyarıyı veriyorum haberiniz olsun canlar. Sevgili akrab arkadaşlarım çünkü kazanması kolay değil zengin de olsak tutmak durumundayız tamam bugün var yarın yok hazıra daha dayanmamış demişler değil mi canlar yani lütfen bütçeyi sarsmayalım etki altında kalmayalım burada güzel çıkmış olan bir şey var canlar sizin küsler eks olduğunuz küsleriniz eski eş eski sevgili hiç fark etmiyor size kupa uzatacaklar çiçek uzatacaklar bir alo diyecekler peşinizden koşacaklar Barış elleri uzanacak. Ekim ayı içerisine tabii uzatmayacak olanlar da var. %40'ı kaçış vaziyetinde. %65 siz kaçış vaziyetindesiniz. Eksinden, küsünden bakın sevgili akrab arkadaşlarım. Eski partnerleriniz, anlaşamadığınız kişiler, küs olduğunuz partnerleriniz, her kimler ise %65'iniz o insanlardan kaçmak istiyor. Siz kaçtıkça onlar sizi kovalayacaklar benden size söylemesi aynen öyle peşinizi bırakmayacaklar kaçan akrepler karşı taraf peşinizi bırakmayacak çok barışlar çıkmış sizde çok da temiz çıkmış güvenebilirsiniz onlar da pişmanlar Bazı zaman zaman geriye bakış bile yapıyorlar nerede o eski günlerimiz diye sevgili akrepçiklerim enerjiniz süper çıkmış enerji de aynı şekliyle canlar süper çıkmış tamam güzel çıkmış sizin enerjinizle yüzde elli %50 çıkmış kötü değil sadece %50 enerji olarak biraz kuşkulu enerjileriniz var sizin kuşkulu biraz da etki altında kalma durumlarınız olacak dediğim gibi bu maddiyatla da alakalı aşk hayatıyla da alakalı hani şöyle söyleyeyim ben size biraz böyle kandırılmaya müsait bir yapıda enerjide olacaksınız hafiften hafiften böyle bir yoğun duygular saracak sizi orada da kendinize lütfen hakim olun çünkü görüntü bizi yanıltabilir. Değil mi canlar? Karşımıza çıkanı insan zannedebiliriz. Bakarsanız maskenin arkasında bilinmeyen bir yaratık olabilir. Lütfen dikkat ediyoruz. Duygulara kapılmayalım. Aşırıya kaçmayalım. Kesinlikle size zaten tabağa gelmeden özellikle de burada belirteceğim. Burada zaten belirgin bir hale almış. Bu ay Ekim ayının benim falımın sizlere mesajı. Yoğun duygularda olacaksınız bakın. Yoğun duygularda olacaksınız. İyi niyete lütfen aldanmayın. Karşınızda kişilere aldanmayın. Kimse kimsenin karşısına şeytan kılığında çıkmıyor. Aldanmayın. Yoğun duygular taşıyacaksınız. Fakat aldanmayın. Benden size söylemesi zaten videonun da altına ben bunu yazıp belirteceğim canlar. İyi niyetlere fazla kapılmıyoruz. Tamam hadi bakalım. Şans var sizde bakın toplu bir şekilde biraz küçük çaplı ama olsun küçüğü büyüğü yok bir miras olabilir küçük çaplı bir şans oyunu bir çekiliş olabilir hiç beklemediğiniz yerden bir kredi gelebilir sevgili arkadaşlar bir ev gelebilir her an her şey gelebilir toplu bir şekilde küçük küçük de çevresinde balıklar çıkmış bu maddiyatla alakalı güzel şeyler geliyor bir tane de soru işaretiniz var Evren bir şeyi burada gizemli bırakmış yapacak bir şey yok öyle olsun bakalım önümüzdeki ay bakacağız onun ne olduğuna sevgili arkadaşlar adında T harfi olan sevgili akrab arkadaşlarım hızlı hızlı haberler gelecek size fena değil güzel haberler çok güzel balıklar var barışlarınız var dediğim gibi hep barış elleri karşınızdaki kişilerden sizlere uzanacak sağlığınız süper çıkmış. Sevildiğinizi hissedeceksiniz eşleriniz tarafından sevgilileriniz komşularınız yakınlarınız hasta mı oldunuz öksürdünüz mü grip mi oldunuz ziyaretçileriniz gelecek sadece 3 kişiden biri biraz sıkıntılı çıkmış sağlık açısından ona da Allah şifa versin sevgili akrep arkadaşlarım hiç sıkıntı etmiyorsunuz bazı sıkıntılarınızdan dolayı da maddi ya da manevi bir anda böyle bir atağa geçen Akrep arkadaşlarım olacak Ekim ayında sorunlarını çözmek için onun dışında kötü bir şey görülmüyor sadece maddi olarak kendinize dikkat edin lütfen etki altında kalacaksınız haberiniz olsun tamam bir şeylerin etkisi altında kalacaksınız alışverişte bu da sizi fakirliğe edecek yani cüzdanınızı fakirliğe edecek canlar Gelecek ayı getiremeyebilirsiniz. Dikkatli olun. Tamam. Şöyle bir bakalım. Çok güzel. Çok belirgin bir şekilde çıkmış. Bakın sevgili akrab arkadaşlarım ağaçlarınızı resmen görün. Tane tane sırayla gidiyor ya. Sırayla çıkıyor. Şurayı zaten saymayın. Orada bir kuytu var. Oraya giriyor. Telveler çıkmıyor. Onu, onu saymıyoruz canlar. Düz olsaydı akacaktı aşağıya. Artık ona yapacak bir şey yok. Fabrikası böyle üretmiş. Bu fincanımızı Neyse onu saymayalım. Onu gitti farz ediyoruz. Çok güzel harika temiz yere doğru gideceksiniz. Yine söylüyorum. Aa, adında A harfi olan arkadaşlarım. Sevgili akrep arkadaşlarım. Adında A harfi olanlar. Sizler herkesten önce zirveyi zaten yapmışsınız. Ve yapacak olanlar da var. Çok güzel balıklarınız var. A 1 2 3 tane A harfi zirveyi herkesten önce yapmış burada. Bakın hemen yanında aslan var. Hemen yanında küçük bir deve de çıkmış. Bu bir miras olabilir sevgili akrab arkadaşlarım. Şans oyunu olabilir. Hiç beklemediğiniz yerden. iş başvurusu yapmışsınızdır. Sevgili arkadaşlar bunun haberi gelebilir. Kısmet mi bekliyorsunuz? Tabiri caizse yağlı kuyruk derler bizde. Allah Allah neden olmasın? Şöyle maddi anlamda güçlü bir talip yolunuza çıkabilir. İşte bunlar onlar sevgili arkadaşlarım. Enerjiniz yerinde Her şey yerinde Yine söylüyorum sevgili arkadaşlar sizlere Sevgili akrab arkadaşlarım Yoğun duygularda olacaksınız bakın İyi niyetlere aldanmayın Kendinizde iyi niyetli olmaya çalışın Sevgili akrab arkadaşlar Yoğun duygularla Kimsenin etkisi altında kalmıyorsunuz Kimseye aldanmıyorsunuz Evrenin şu an sizlere vermiş olduğu Mesaj budur Ekim ayı içinde. Lütfen aldanmayın. Tamam. Hadi bakalım. Çok güzel yere doğru gideceksiniz. Biraz sabır. Zaten adında A harfi olan arkadaşlarım güzel yere doğru gitmişler. Onlar gidiyorlar. Tamam gitmeye de devam ediyorlar. Barışlarınız çok çıkmış. Sırayla o evliliklere doğru gidiyorsunuz. Güzel tertemiz haberler alacaksınız. Adında Ç harfi olanlar çok güzel haberler gelecek. S harfi olanlar Z harfi olanlar sizler de güzel haberler alacaksınız küçük çaplı ama aynen güzel haberler alıyorsunuz y harfi olanlar da aynı şekliyle sevgili akrep arkadaşlarım güzel yere doğru gideceksiniz alışverişi lütfen abartmayın biraz orada kötü çıkmış ben size söyleyeyim sevgili akrepçiklerim tamam yoğun duygularda olacaksınız buyurun yoğun duygularda olacağınız için dikkatli olun bakın dikkatlilik bu ben yapmadım bunu tesadüf destenin altı bu sizsiniz dikkatli ol diyor akım gelebilir yoğun duygu akımı gelebilir evet ama buna güvenmeyelim bunun kim olduğunu bilmiyoruz tamam hadi bakalım dikkatli oluyoruz çünkü bazen yoğun duygular sevgili akrabarka da riskli olabilir diyor bakın yolunuza çıkan kipler riskli olabilir lütfen dikkatli ol Bazen yoğun duygular gözümüze perde indirir. Kendimden de biliyorum canlar. Gözümüze perde indirdiği an güzellikleri göremeyebiliriz. Ne yaparız? Kötüye aldanırız. Bu iş budur. Lütfen kötüye aldanmıyoruz. İmparator şeyi bekleyelim ya da imparatoru bekleyelim. Tamam. Hadi bakalım. Evet. iş hayatı etki altındasınız. Aşk hayatı çok güzel haberler geliyor kimlerden geliyor küs olduğunuz kişilerden geliyor onlar daha çok yoğunlukta çıkmış buyurun riski gördünüz mü İş, iş hayatı aşk hayatı sağlığınız sağlık güzel çıkmış canlar sadece bir kişi de artık ne tür rahatsızlıklarınız var ise sevgili arkadaşlar biraz riskli bazı yerler riskli ameliyat durumları falan görülüyor olabilir sağlığımız için risk alalım Ameliyatımızı olalım Gereken neyse bunu yapıyoruz Yaptık mı? Yaptıktan sonra görün Paylaşımcı sevgiyi görün Ne demiştim az önce size ben burada Sevileceksiniz Komşularınız ziyaret edecek Akrabalarınız sizlere el uzatacak Buyurun paylaşımcı sevgiyi görün Ziyaretçileriniz olacak Hasta mı oldunuz? Hastanede mi yatıyorsunuz? Ziyaretçileriniz gelecek Sevildiğinizi hissedeceksiniz Sevgili akrepler çok güzel Allah şifa versin bakın evlilik teklifleri, sevgililik teklifi tanışma teklifleri teklif üstüne teklifler küslerinizden barış zaten çok çıkmış hep karşı taraf el uzatacak sizlere buyurun o da harika ateşlerden üstelik harika etki altı, etki altı, etki altı buyurun iş hayatınızı görüyor musunuz etki altında lütfen duygularımıza hakim olalım Duygularımız gözümüzü köreltebilir sevgili arkadaşlar. Etki altında kalmıyoruz tamam. Etki altında kaldığımız an çünkü iş hayatımız süper çıkmış. Etki altında kaldığınız an bakın bu kartımız sağlam bir kart değildir. Buradaki zatı görüyorsunuz değil mi? Ne at önünü görebiliyor ne de bu şahs önünü görebiliyor. Yani ne diyor? Duygulara kapılıp önünü kapatma. Önünü göremezsin. Ondan sonra gidersin gidersin masadan aşağıya düşersin diyor. Bunu yapma. Sakın. Sizlerde duygular yoğun olacak. Sevgili arkadaşlar bundan dolayı da etki altında kalıp bütçenizi sarsmıyorsunuz. Ama iş hayatıyla alakalı ama ev bütçesiyle alakalı sakın etki altında kalmıyorsunuz. Sizde yoğunluk çıkmış haberiniz olsun. Sevgili akrep arkadaşlarım bunun için ne diyormuş meleğim? İşte bu. Karşı tarafa diyor sevgi yolla, sevgi hastalarınıza sevgi yollayın diyor. Sevin, sevilin diyor. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Kalplere sevgi tohumları ekecek. Ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak diyor. Buyurun paylaşımcı sevgiler geliyor. Sevgili akrepler hadi bakalım. Efendim bu açılımımızı tamamladık sevgili akrep arkadaşlarım. Ekim ayı genel yorumuydu sizlere de yoğun duygular çıktı paylaşımcı sevgiler çıktı çok güzel Allah daim etsin bunların kıymetini bilelim fakat körü körüne de gitmeyelim o da ayrı bir şey çünkü etki altında kaldığımız karşımızda kişiyi tanımıyoruz değil mi? bizi masadan aşağıya atabilir her an her şey olabilir akıllı oluyoruz gözümüzü dört açıyoruz kimseye kanmıyoruz Hadi bakalım. evet sevgili akrep arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldik bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim